Geriye senin Türkiye'nin taraflısından haber bildirilene kadar sayılı. Bugün ise ben tarikumuza tarikat ben oturuyorum. Ana haber bildirimi başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşırsanız benim ana haber bildirimimiz başlıyor. E, sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çekirürsek. TV Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, XRAMET Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddip, Granddive, 708, YouTube Tarık Haber, TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz yapmayla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olacak değerli dostlar. Hüreyim. Bigolive'da yayındayız efendim. Bigolive kanalımız Tarık Haver TV'den bizlere ulaşabiliriz. Okcanla yayında, yayında istedim dostlar. Okcanla yayın kanalımız Tarık Haberkebilen bizlere ulaşabilirsiniz. Evet. Bir kere yayındayız değerli dostlar. Like kanalımız, like kanalımız, takip edilen bizlere ulaşabiliyorsunuz. Bu s keste yine bir zdariz bu s kesçe edebilir, Haberimize geçiyoruz değerli dostlar. <gülüyor> Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Muhariddin Sever hayatını kaybetti değerli izleyenler. Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu o çözü Burhanettin, Seberhan, Katip, Karamanlaş'ta yaşanan ve 10 il, ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından acı haberler geliyor ee, Karamanlaş sporda Daha önce Saruhan Bolat, Tane Kahraman ve Hakan Doğan da depremde vefat etmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından acı haberler geliyor. Kahramanmaraş İstiklal Spor'da daha önce Saruhan Bolat, Caner Kahraman ve Hakan Doğan da depremde vefat etmişti. FETE'den açıklama geldi. TLT tarafından yapılan açıklamada Bölgesel amatörlük kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal sporun futbolcusu Burhanettin Sever'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm müdahalelere rağmen kaybettiğimiz Burhanettin Sever'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal spor camiasına başsağlığı dileriz. ifadelerine yer verildi. ülkeimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saat bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz gelişim başkanı altından dezon farm formasyon uyarısı geldi değerli izleyenler gelişim başkanı Faridin altından dezon dezen formasyon uyarısı geldi İletişim Başkanı Altın'dan dezenformasyon uyarısı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu son depremde de hem sosyal medya platformlarında hem de çeşitli dijital uygulamalarda dolaşan teyitsiz ve yalan bilgiler kurtarma faaliyetlerine çok büyük zararlar verdi, ifadesini kullandı. Altın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve yabancı birçok uzmanın Türkiye'nin ne kadar büyük ve görülmemiş bir felaket yaşadığına dikkati çektiğini hatırlattı. An'ın haberine göre, asrın felaketi olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki on ile etkileyen depremlerin yeryüzünün nasıl yer değiştirdiğini ortaya koyan uydu görüntülerinin felaketin boyutunu gözler önüne serdiğini belirten Altın, şöyle devam etti. Bununla birlikte ne yazık ki insan hayatını tehdit eden başka bir de sürece eşlik ediyor. Özellikle doğal afet. Terör saldırısı ve benzeri olağanüstü durumlarda dezenformasyonun can güvenliğini dahi tehlikeye attığını acı şekilde tecrübe ediyoruz. Bu son depremde de hem sosyal medya platformlarında hem de çeşitli dijital uygulamalarda dolaşan teyitsiz ve yalan bilgiler kurtarma faaliyetlerine çok büyük zararlar verdi. Hem depremzedeler hem de sahada fedaferce çalışanlar bundan çok muzdarip oldu. Örneğin din gece saatlerinde Hatay'da baraj patladı, şehir sular altında kalacak yalanı üzerine, şehri boşaltmaya çalışan vatandaşların yeni bir travma yaşamaları ve arama-kurtarma faaliyetlerine ara verilmesi gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaştık. Özellikle arama-kurtarma faaliyetini sekteye uğratan böylesine ölümcül bir dezenformasyona karşı elbette yargıda harekete geçti. Dekremzedelerin barınma ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını da kapsayan yanlış yönlendirici bilgiler maalesef insan hayatını tehlikeye atan dezenformasyonların başında yer aldı. Dezenformasyon yayan hesap ve kişilere karşı kritikte olmalıyız. Sosyal medyada kasıtlı şekilde yapılan yanlış ihbarlarında araman kurtarma süreçlerini sektiğe uğrattığını vurgulayan altın, Sosyal medya platformlarının dezenformasyonu çoğaltan ve doğru bilgiyi geri plan eten algoritmalarının nasıl çalıştığını da bu süreçte çok açık gördük. Dolayısıyla dezenformasyon yayan hesaplara ve kişilere karşı hepimiz tetikte olmalıyız. Bugünlerde bir olmanın, delik olmanın nedenler önemli olduğunu tekrar icra ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulanlara acil şifa diliyorum. Ülkemize, milletimize bir kez daha geçmiş olsun. Ifadelerini paylaştı. Ama haber rütenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ülse Merkez Bankası diğer ülkelerde dijital para üzerinden ticaret görüşe, ticareti görüşebiliriz de. Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabi Moylan'a gelecekte diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticaret olasılığını değerlendirmenin mümkün olduğunu belirtti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabyrlina, gelecekte diğer ülkelerle dijital para üzerinden ticaret olasılığını değerlendirmenin mümkün olduğunu belirtti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elgira Nabyrlina, basın toplantısında, gelecekte elbette çeşitli ülkelerle ilgili ticarette ödemelerin dijital parayla yapılması konusunun değerlendirilmesinin mümkün ifadesini kullandı. Nabyrlina, merkez bankaların dijital para birimleri böyle bir fırsat veriyor diye kaydetti. Anahaber rütbelerimiz devam ediyor değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ünlü oyuncu 34 yaş yaşında hayatını kaybetti. Oralda The of Our Lives ve Hollywood Big Hearts hatta dizileri oyuncu Cody Long 34 yaşında hayatını kaybetti. Eşine ulaşamadığı Longo'nun cesedinin Austin, Texas'taki evinin yatak odasında bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun ölümü nedeni hakkında... Henüz resmi bir aşılama yapalım. Gol aldığı Dice of All Lies ve Hollywood Hits adlı dizilerle tanınan oyuncu Cody Longo, 34 yaşında hayata veda etti. Eşinin ulaşamadığı Longo'nun cesedinin Austin, Texas'taki evinin yatak odasında bulunduğu belirtildi. Genç oyuncunun ölümü nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. O bizim bütün dünyamızdı. Cody Longo'nun 2015 yılında evlendiği eşi siteminin portiler, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda bu kayıt nedeniyle yıkıldıklarını belirtti. Clark kötü haberi duyurduğu paylaşımında Cody bizim bütün dünyamızdı. Çocuklar ve ben paramparça olduk ve yıkıldık. O çok iyi bir babaydı ve biz onu her zaman sonsuza kadar çok özleyeceğiz diye yazdı. 10 yıldan uzun süredir Cody Longo'nun menakarliğini yapan aynı zamanda da yakın dostu olan Ali Gittelson da onun güzel ailesi için kalbim kırıldı. Müzikle ilgilenmek ve ailesi ise daha fazla vakit geçirmek için oyunculuktan bir süre uzaklaşmıştı. Ama bu yıl kariyerine döneceği için çok heyecanlıydı diye konuştu. Menajeri Gittelson Cody çok sadakatli, sevgi dolu ve yetenekli bir insandı. Ve onu çok özleyeceğiz dedi. Kodi Longo, oyunculuğa ara verdiği sırada iki tane aydın çıkarmıştı. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ailesinin TMZ adlı internet sitesinin haberine göre Cody Longo'nun cansız bedeni Austin, Texas'taki evinin yatak odasında bulundu. Austin polis yetkilileri ise olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Cody Longo son birkaç yıldır bazı tatsız olaylarla gündeme geliyordu. 2021'de bundan iki yıl önce yaşanan bir olayda 9 yaşındaki küçük bir kıza taciz suçla suçlandı. Suçlamayı kabul eden Longo, 2020'de gözaltına alındı. Fakat sonra yapılan savunmanın ardından dava düştü. O dönemde Longo'nun avukatı ellerindeki kanıtların aleyte verilen ifadeleri çürüttüğünü ve Longo'nun temize çıktığını söylemişti. Fondi 2020 yılında da eşi tarafından aile içi şiddetle sıçranıp gözaltına alınmıştı. Fondi Longo, 2015 yılından bu yana stafini korkularla evliydi. Çiftin 3 tane çocuğu bulunuyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diye haberimize geçiyoruz değerli siyah. Yani. Avusturya ve Alman ekipleri güvenlik gerekçesiyle Türkiye, Türkiye'de deprem için geldiler değerli izleyenler. Ee, Avusturya ve Alman ekipleri güvenlik gerekçesiyle Türkiye'de deprem operasyonlarını askıya aldı. Türkiye'de 21'den fazla can kaybına neden olan Karamanmaraş merkezi çifte deprem ardından arama kurtarma çalışmaya devam ederken güvenlik sorunu ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de 20 binden fazla can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli çift tebeklerinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken güvenlik sorunu ortaya çıkmaya başladı. Avusturya ve Alman kurtarma ekiplerinin güvenlik gerekçesiyle arama kurtarma çalışmalarını askıya alarak ana kamplarına döndüğü açıklandı. Reklam sonrası Türkiye'ye çok sayıda uluslararası yardım ekibi giderken ilk olarak Avusturya Kurtarma Ekibi'nin güvenlik gerekçesiyle operasyonlarını askıya aldığı duyuruldu. AFP'ye bir yana da bilgi veren bir sözcü ayrıntıya girmeden gruplar arası saldırılar nedeniyle askerlerin diğer uluslararası yardım organizasyonlarıyla birlikte ana kampa döndüğünü ve talimat beklediğini söyledi. 45 tonluk malzemeyle Türkiye'ye gelen 82 kişilik Avusturya ekibinin beklemede olduğu belirtildi. Alman ekibi de aynı kararı aldı. Avusturya kurtarma ekibinin ardından benzer bir adımda Alman görevlilerden geldi. Alman Kurtarma Kurumu Sözcüsü Stefan Henni, Hatay'da güvenlik durumunun yakın zamanda değiştiğini söyleyerek, farklı gruplar arasında giderek daha fazla çatışma haberleri geliyor ve ateş değiliyor ifadelerini kullandı. Alman ekibin güvenlik sağlanana kadar ana kampta kalacağı ve Türkiye yetkililerinin emniyeti sağlamasının ardından çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Bölgede yağma yapıldığına yönelik şikayetlerin ardından güvenlik önlemleri artırılırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ise diğer haberimize geçiyoruz. Fakat Hatay'da çeşitli evlaklar yok ediliyor iddialarına ver. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay İl Müdürlüğü'ne çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay İl Müdürlüğü'ne çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay İl Müdürlüğü binasının büyük bir bölümü depremde hasar görmüş ve yıkılmıştır. Bugün ağır hasar alan il müdürlüğü binamızın hemen yanında bulunan ek hizmet binamızın bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullandığı görülmüştür. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz, il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir. Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemek göstermiştir. Sosyal medya aracılığıyla çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı gibi atla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır. Bakanlığımız, evraklarını matkı olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni il müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır. Bu bakımdan söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Kıymamızın her bir çalışanı afet alanlarında fedakarca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki bir süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyurmuş ifadeleri kullanıldı. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar. yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kar tekrar geliyor. Günü belli oldu. Meteoroloji son dakika haberiyle 46 ili uyan. Kar yağışı yeniden geliyor. Meteoroloji son dakika diyordu. 46 ilde yeniden kar başlıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. BGM yeni hava durumu tahminlerini yayınladı ve haritayı paylaştı. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu raporu. Son dakika hava durumu. Bugün ülkemizin kuzey, İç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzanma ve Don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde sis ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerin çığ tehlikesi riski bulunuyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Marmara'nın güneyi ve kuzey ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, 40-60 km saat olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı Rüzgarın, Marmara'nın güneyiyle kuzey egep yıllarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, 40-60 km saat olarak esnesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bugün hava nasıl? Marmara Çok bulutlu, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli 40-60 km saat esmesi bekleniyor. parçalı ve az bu Rüzgarın kuzey ege kıyılarında kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli 40-60 km saat olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Akdeniz Az bulutlu ve açık. İç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinin ve don ile ve yer yersiz bekleniyor. İç Anadolu parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile tepuz ve yer yersiz bekleniyor. Batı Karadeniz çok bulutlu, yüzce zonguldak, bartın ve sinok çevreleriyle kastamıyor kıyık kesimlerinin yerel olmak karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yersiz bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı karlar karışık yağışı yerel... yerel... Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Doğu Anadolu Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yersiz bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor ve yer bekleniyor. Denizlerde hava, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsız hıza bekleniyor. Deprem bölgesinde hava durumu açıklamada bulundu. Deprem bölgesinde yağış yok. Önümüzdeki 3-4 günde de yağış yok. Gündüz sıcaklıkları bir iki derece yükseliyor. Gece sıcaklıkları yok. ortalamanın altında devam ediyor. İç kesimlerde don ve buzlanma çığı olasılığı var. 12 Şubat Pazar günü durumu. 13 Şubat bazıları bir Enkaz altında birbirine sarılı bulunan dört şikayede toprağa verildi değerli izleyenler. Antakya'da yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Okay, öğretmeni çevre Okay, çocukları Halitin Yiğit Beberen Okay. Depremde Rana apartmanından enkazda kaldı. Arama kurtarma çalışmaların sonucu Okay ailesinin dördüncü gününde cenazelerine ulaşıldı. Antakya'da yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Okay, 45, öğretmen eşi Ebru Okal, 45, çocukları Hayrettin Yiğit, 15, Gleberen Okay, 6, depremde Rana Apartmanı'nın enkazında kaldı. Arama tutarma çalışmaları sonucu Okay ailesinin 4. günde cenazelerine ulaşıldı. Antakya'da tamamlanan işlemlerin ardından cenazeler, akrabalarının burada olması nedeniyle İzmit'e getirildi. Eren Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin bireyleri İzmit kent mezarlığında toprağa verildi. Cenazede ailenin yakınları, tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. Okay ailesinin bireyleri, enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulunmuşlardı, DNA'ya aldı. Ama haber mülterimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Oyuncu Emel Atıcı depremde kızıyla birlikte hayatını kaybetti değerli izleyenler. zaman Açıkolu alan Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı deprem hayatını kaybetti. Hande Püryan Atıcı 2014-2015'te Beikos Üniversitesi Sivil Hava Ulaşma İşle İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Emel Atıcı ve Kızı Püryan Atıcı depremde hayatını kaybetti. Hande Püryan Atıcı, 2014-2015'te Beykoz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştu. Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 5. gün geride kalırken ne yazık ki can kaybı artıyor. Ne öğretimci Emel Atıcı ile Kızı Hande Puyan Atıcı da deprende Adana'da hayatını kaydetti. Atıcı en son bir zamanlar Çukurova'da rol almıştı. Hande Puyan Atıcı da pek zamanlar açta meydana geliyordu. 10 ile 15.00'de karollaştığı ve işte atıcı programından mezun depremin adından 5. Acı Haberi dizinin yapım firması tüm sosyal medyadan duyurdu. Yapım şirketi yaptığı paylaşımda bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve sevgili kızına depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz ifadelerini kullandı. Ama haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları değerli izleyenler erken ödülecek. Yaşanan deprem felaketlerinde SSK ve Bakur emekli aylıkları erken ödenecek. Buna göre SSK'ların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat tarihinde. Bakurları ise 15-27 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek. Karababa enkazda ben ölürsem kalanları okusun yazılı tahta parçası bulundu değerli izleyen. Karabamaraş'ta enkazda ben yürürsem kalanlar okusun yazılı tahta parçası bulunur. Avukatlar delil kalanma engelledi vali oluruyla resmi belgele dolu binaya yıkım geldi değerli izleyenler. Avukatlar delil kalanma engelledi vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı çıkartılacaktı. Avukatlar delil kalanma engelledi vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı engellemiş oldu. Allah'ın takdiriyle savunduğu değerli izleyenler Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken binlercesinde ağır hasar oluştu. Yıkılan binalardan birinde inşaatı yeni tamamlanan Aksaray mahallesindeki Fahri Öz İnşaat'ın yaptığı altın park sitesi oldu. Binayın kazında depreme dayanıklı diye levha adı asıldanma görüyorsunuz ki bina tuzda Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken binlercesinde ağır hasar oluştu. Yıkılan binalardan deli de inşaatı yeni tamamlanan Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yaptığı Altın Park sitesi oldu. Bina enkazında depreme dayanıklıdır. Altın Park sitesi üst düzey standartlarda tasarlanarak... Kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşa edilerek siz değerli sakinleri beklenmektedir. Yazılı reklam panosunun sapasağlam durması bu kadar da olmaz dedirtti. İnşaat sahibi Fahri Öz, yerli bir olan bina ile ilgili şunları söyledi. Yapacak bir şey yok. Yerli bir olduğu doğrudur. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri. Belediyelerin verdiği ruhsatı. Her şey denetlenerek ve depreme uygun yapıldı, yapacak bir şey yok. Şefi var, yapı denetimi var. Eğer biz bir şeyden çalmışsak o denetlemesi gerekir. Fazla fazla kullandık. Çalmadığımız gibi malzemeleri fazla fazla kullandık. 16 milyon yapı denetimine para ödüyorum ve devlet bunu kendi bana yönlendirdi. Onca param gitti gitsin, şükürler olsun ki henüz borçlu. Daha öncesinde ve bina yaptık onlara hiçbir şey olmadı. Atayda sadece bu yaptığımız yıkıldı, diğerleri ayakta duruyor. Atayda Timoensans rezidansını müteahhidi, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 6. gün. İşte bölgede son durum. Dünyaya ağlatan baba ilk kez konuştu. Anaver ülkemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranın arkayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kızın erke arkadaşını silahla vurarak öldürdü değerli izleyenler. Sırayda kız arkadaşının fotoğrafını babasına gönderir genç kız arkadaşının evinin önünde karşılaştığı kızın babası tarafından vurularak öldürüldü. Aksaray'da kız arkadaşının fotoğrafını babasına gönderen genç, kız arkadaşının evinin önünde karşılaştığı kızın babası tarafından vurularak öldürüldü. Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hafta kadar önce Halit Şahin, birini kız arkadaşı olan Şeyvaldi'ye, min 20 fotoğraflarını kızın babası olan Hidayet Y. ye 49 gönderdi. Kızın babası Hidayet G, telefonla Halit Şahin'i arayarak tartıştı. Tartışmanın ardından aralarında husumet oluşan baba ve genç, gece Halit Şahin'in kız arkadaşı Sevval G, min evinin önüne gelmesiyle kızın babası Hidayet G ile karşılaştı. Evin önünde tartışan genç ve kızın babasının tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken Hidayet G, Gence önce darp etti sonra da yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla gence dört ele taşıttı. Bir ilk kafasına ikisi vücuduna isabet eden üç mermiyle kanlar içinde yere yılan genç ağır yaralandı. Kavga ve silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asahit Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri genci Burhan Hidayet'le bir suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri olay yerinde incelemeler yaparken olayla ilgisi soruşturma başlatıldı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yoksa bir saattir bu yüklü ve diğer haberimize geçiyoruz. Ayrıca bir kaz altında kalan. Ailesi en enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablası açıklama geldi. Asılsız haberlere inanmayın. 7.7 depremle ailesineyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, asılsız haberlere inanmayın 7.7 lik depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, asılsız haberlere inanmayın dedi. Youtube ve Instagram sayfasında paylaştığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Duymaz için umutlu bekleyiştirerken, sosyal medyada ünlü fenomenin hayatını kaybettiği yönünde haberler paylaşılmaya başladı. O iddiaları Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz yalanladı. Şu an bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada bir umutla bekliyoruz. Böyle haberleri duydukça ben daha çok panikliyorum. Daha çok oraya gitmek istiyorum. İşlerini engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın. Semiha Duymaz 6 saat önce bu paylaşımı yapmış ve dua istemişti. Ama bu terminiz devam ediyor der dostlar yaklaşık bir saattir bu iknalarına karşı diğer haberimize geçiyor. Depremle hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana'da yakalandı. Adana polisi Atay'da depremle hayatını kaybeden bir kişinin 3 aylık kredi kartını çalıp 1000 lira, lira harcadığı öne sürülen zanlıyı yakaladı. Adana polisi Atay'da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp 1000 lira harcadığı öne sürülen zanlıyı yakaladı. Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri deprem sonrası apartmanların terk edilmesiyle yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Polis taksi içerisindeki bir şahıstan şüphelenip durdurdu. Şahsın GVT sorgusunu yaptığı sırada çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı aramada Hatay elinde ikamet eden EKS'e ait 3 kredi kartı olduğunu ve kartlardan bin liralık alışveriş yapıldığını tespit etti. Polis yaptığı incelemede E, S, Min Hatay'da yaşanan depremde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bunun üzerine Mustafa Bey, 22, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçisin ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Can Yaman'dan alkışlanacak davranış yapıldı değerli izleyenler. Can Yaman şu günlerde Macaristan'da El Turko dizisinin çekimlerine devam ediyor değerli izleyenler. Kalbi yaşanan deprem felaketleriyle Türkiye'de olan Yaman önce Ahbaba 250 bin kere para yardımı yapmıştı. Ayıp ünlü oyuncunun yaptığı yardımı sayfasından da duyurmuştu. Ünlü oyuncu bununla yetinmeyip İtalya'da çocuklara yardım etmek için kurduğu dernek üzerinden de deprem zeler için büyük bir kampanya başladı. Kampanya için verilen linke Akbap Derneği'nin hesap numaraları var. Böylece İtalya'ndan gelen yardımlar Akbap'ın hesabına yatacak. Depremdeler şatolara yerleştirilsin denilmişti. Sahibi konuştu değerli izleyenler. Bu da bulunma ve tamamlanmamış halde olan şato görünümlü Konutların depremzedelere tahsil edilmesiyle yönelik sosyal medyadaki çağrılara ilişkin olarak inşaatın sahibi Mehmet Yerderen konuştu. Yerderen, şatıların tamamlanmadığını, işlerin kaba inşaat olduğunu, altyapı ve kanalizasyonun bulunmadığını söyledi. Bolu'da bulunan ve tamamlanmamış halde olan şatı görünümlü konukların depremzedelere tahsis edilmesine yönelik sosyal medyadaki çağrılara ilişkin olarak inşaatın sahibi Mehmet Yerdelen konuştu. Yerdelen, şatıların tamamlanmadığını, içlerinin kaba inşaat olduğunu, altyapı ve kanalizasyonun bulunmadığını söyledi. Bolu'nun buluğunu ilçesinde yapılan yılan hikayesine dönen şatıyı andıran dünyaların, sosyal medyada depremzedelerin barınmasına açılması talep edilirken, Yerel yönetim kurulu başkanı Mehmet Yergelen bunun imkansız olduğunu söyledi. 580 dilanın tamamlanması için 5600 milyon lira gerektiğini belirten Yergelen, içerisi kaba inşaat. Altyapı yok, kanalizasyon yok. 5600 milyon para harcamak lazım. Milleti oraya çekip boşatçılık yapmamak lazım. Buralar kaba inşaat burada kalınmaz. Sıtma falan olmaz dedi. Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şata tipindeki villalardan 580 kaba inşaatı tamamlandı. Villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burcu Babas adlı projenin sahibi Sarop Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında Konkordatı için başvurdu. İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarop Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje İflas ve Konkordato kararı kaldırıldı. Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, Sarot Grubu'na ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte Konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verildi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, bu yaz projenin tamamlanacağını ve satışların devam ettiğini belirtti. Villalar, depremzedelere tahsis edilsin çağrısı. Yarım kalmış inşaat şeklinde duran şatı villalarla ilgili sosyal medyada depremzedelere tahsis edilmesi yönünde paylaşımlar yapıldı. Yüzlerce kişi, villaların geçici olarak depremzedelere verilmesini istedi. Yerdelen ise bunun mümkün olmadığını söyledi. Buralar kaba inşaat, kalınmaz. Demek Yerdelen, villaların depremzedelere tahsis edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, Orada 732 villa var. 580 villa yapıldı. İçerisi kaba inşaat, altyapı yok. Kanalizasyon yok. 506 milyon para harcamak lazım. Milleti oraya çekip fırsatçılık yapmamak lazım. Halkıp devletin parasını çarçur etmemek lazım. Buralar kaba inşaat, burada kalınmaz. Dış cepheler yapıldı sadece. İçerisi kaba inşaat. Burada ısıtma falan olmaz. Burayı yapalım diyenler ahlaksızdır. Keşke kalınacak şekilde olsa. Devlete, millete kurban olsun. Hepsi bitmiş olsa, ısıtma falan olsa kalsınlar. Bu felakette her şey devletin emrindedir. Üç katlı villa bunlar. Bir aile kalır burada sadece. Her şey ortada altyapı su bağlı değil ısıtma yok 580 aile gelecek diye 500 600 milyon para harcamamak lazım. Milleti yerinden edip buralara getirmeye gerek yok. Orası faaliyette olsa zaten devlet gelsin, alsın, kullansın. Kim ne diyebilir buna?" dedi. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yalım kamyonun önüne kesip şoförü tehdit ettiler değerli izleyenler. Burdur'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götürülen kamyonun önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Kamyonu yağmalamaya çalışanlara ikna ederek yolun açılmasını sağlayan şoför Onur Hoşafçı bana seve seve vereceksin dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip ikna ettim dedi. Olay Hoşafçı'nın yakın tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Burdur Belediyesi'nin organizasyonu ile Salı gecesi deprem bölgesine yardım malzemesi götürmek için yola çıkan Onur Hoşafçı yönetimindeki 15 TL 522 plakar kamyon hata yakınlarında kimli belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Kamyonun iler ilerlediği yolu otomobille kapattıp geçişini engelleyen kimli belirsiz kişiler şoförü tehdit etti. Kamyondaki yardım malzemelerini kendilerine verilmesini isteyen kişilere parasını cebinden Ölediği mazot parasıyla 850 kilometre yol kat ettiğini belirtirken koşafçı ikna ederek yolu açmalarını sağladı. ABD'de tanımlanmayan bir cisim düşürüldüğü Başkan Biden'ın bu emri verdi değerli izleyenler. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik Geçim Koordinatörü John Ed. Kirby ABD ordusunun Alaska üzerinde yüksek irtif ir e irtifaki tanımlanmayan bir cisim vur vurduğunu açıkladı. Kirby yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı'nın na namı diye Pendekol'un son 24 saat içinde Alaska Hava Sahası üzerinde yüksek irtifaki bir cismin izlediğini, cismin 40 bin fit irtifada uçtuğunu ve sivil havacılığın güvenliği için makul ölçüde tehdit oluşturduğunu söyleyebilirim, dedi. Pendekon'un tavsiyesi üzerine Başkan Bayda'nın cismi vur, vurma emri verdi ve on, onlar da bunu yaptı, dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Alaska üzerinde yüksek irtifadaki tanımlanamayan bir cismi vurduğunu açıkladı. Kirby yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı'nın Pentagon, son 24 saat içinde Alaska hava sahası üzerinde yüksek irtifadaki bir cismi izlediğini, cismin 40 bin fit irtifada uçtuğunu ve sivil havacılığın güvenliği için makul ölçüde tehdit oluşturduğunu söyleyebilirim. Pentagon'un tavsiyesi üzerine Başkan Biden, cismi vurma emri verdi ve onlar da bunu yaptı dedi. Abde Çin arasında casus balon krizi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Çin'e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun Amerika Birleşik Devletleri üzerinde olduğunu ve balonun takip edildiğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu ve meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilmiş. Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle güzergahın dışına çıktığı ifadelerine yer verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti. Ana Haber Ülkemiz devam ediyor. Dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyorum. Deprem İzolatörün nedir? Ne işe yarar? Sismik izolatör hangi depremlerde etkildir? Deprem iz izolatörü fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde. Deprem izolatörü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde 10 binlerce binanın yıkılıp 100 binlerce vatandaşın mağdur olduğu depremin ardından gündeme geldi. Peki deprem izolatörü nedir? Ne işe yarar? Sismik izolatör hangi depremlerde etkili? Deprem izolatörü fiyatları ne kadar? İşte detaylar. Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 6. gününde ölü sayısının 20.000'i 20 geçtiği kaydedildi. Cam kaybı sayısı her geçen gün artış gösterirken depremden korunmak ve depremin yıkıcı etkisini azaltmak adına neler yapılabileceği konuşuluyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin pek çok bölgesi sık sık sarsılırken deprem izolatörü konusu da daha çok dile getirilmeye başlandı. İşte deprem izolatörü nedir, ne işe yarar? Sismik izolatör hangi depremlerde etkili? Deprem izolatörü fiyatları ne kadar? Sorularına dair yanıtlar. Deprem izolatörü nedir, ne işe yarar? Deprem izolatörü, yapıda uygun olan kata veya zeminde yer alan kolonlara yerleştirilen yatay hareket eden bir mekanizmadır. Depremin şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor. Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması keser, böylelikle yer altından gelen sarsıntı, binaya ulaşamaz. Ulaşsa bile yıkıma neden olmaz. Sismik izolatör hangi depremlerde etkili? Sismik izolatörler küçükten büyüğe tüm depremlerde etkilidir. Sarsıntının yoğunluğunu %80'e kadar azaltabilmektedir. Bu nedenle en büyük depremlerin etkisi bile deprem izolatörü sayesinde küçük bir deprem gibi hissedilmektedir. Deprem izolatörü kaç yıl dayanıyor? Deprem izolatörleri kimyasallar. PAS, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor. Deprem izolatörü fiyatları ne kadar? Deprem izolatörü yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi ortalama 6000 dolardan satılıyor. Bununla birlikte yapıdaki kolon sayısı, kat, zemin özellikleri ve bölgenin deprem kuşağında olup olmadığı da fiyatta değişikliğe neden oluyor. 5 katlı 4 daireli bir bina için yaklaşık 40 taşıyıcı kullanıldığı hesap edildiğinde deprem izolatörünün binaya maliyeti 4 milyon 560 TL'ye varabiliyor. Raylı sistem bina nasıl olur? Raylı sistem Japonya'da oldukça sık kullanılan bir sistemdir. Raylı sistemli binalar rayların üzerine inşa ediliyor. Deprem esnasında ise binalar yer kabuğundan bağımsız bir şekilde ray üzerinde hareket ediyor. Bu sayede binara üzerinde sağ sola sallanırken sallantının şiddeti de azalmış oluyor. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ikramlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sigortacılardan deprem kararları verildi değerli izleyenler. Metaylar haberinizde. Sigortacılardan deprem kararları. Türkiye Sigorta Birliği, TSB, yönetim kurulunun Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlere ilişkin aldığı tavsiye kararları duyuruldu. TSB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini etkileyen pek çok ilde can ve mal kaybına neden olan deprem nedeniyle Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi. Birliğin yönetim kurulunca 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarlara ilişkin kararlar alındığı bildirilen açıklamada söz konusu kararlar şöyle sıralandı. Hasar tazmin süreçlerinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması, Asistan hizmet koşullarında azami hassasiyet ve esneklik sağlanacaktır. Mağdurların yaralarının bir an önce sarılabilmesini teminen şirketlerimizin çağrı merkezlerinin sağlıklı bir biçimde çalışması için gerekli tüm önlemlerin alınması, acil çağrı merkezi numaralarının kamuoyuna duyurulması için TSB ile paylaşılacaktır. Deprem yaraları sarılıncaya kadar bölgedeki sigortalılara herhangi bir pazarlama veya reklam amaçlı paylaşım yapılmayacaktır. Hasar gören yerler ve hasar oluşan bölgede ikamet eden sigortalılarınız için sağlık sigortası kapsamında uygulanan muafiyetlerinde esneklik sağlanması, provizyon ile ilgili bekleme sürelerinin minimize edilmesi sigortalılara kolaylık sağlanacaktır. Açıklamada şunlara vurgu yapıldı. Şirketlerinin çalışmakta olduğu eksperler ve acenteler ile mümkün olan en kısa sürede irtibat sağlanması, ulaşılamayan, haber alınamayan ya da iletişim yavaşlığı olması durumunda ilgili acente ekspert ve destek hizmeti alınan firma hakkında aksiyon alınabilmesini teminen TSB ile iletişim halinde olunacaktır. Sigortalıların ve acentelerin prim borçlarının şirketlerin kendi dinamikleri ve karar mekanizmaları içinde yönetilecek şekilde ertelenecektir. OHAL bölgesinde faaliyet gösteren acentelerin alacaklarına mahsuben avans ödemesi yapılacaktır. Açıklamada olası sorular için öncelikli olarak Aradask 125 hattından Sigorta şirketlerinin çağrı merkezlerinden ve TSB acil çağrı hattı 08 00 telefon numarasında bir tuşlanıp bilgi edinilebileceği belirtilerek ekip arkadaşlarımız ileteceğiniz sorularınız hakkında telefon ve mail ile bilgi sağlayacaklardır değerlendirmesine yer verildi. Ve değerli bu haberimizle birlikte haber.com ana haber bürütlerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'u bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.